Arkadaşlar efendim benden şaşırt, bugünce videomuzda Papers, Please'in ilk bölümüne başlayacağız. Papers, Please'in bölümüne başlayacağız. <gülüyor> Tebrikler. çalışma kurası çıkıyor. Burada seni alışıyor. Şansı. Ve sesini kodurunuz için göreve başlıca bakalım Senin ve aile dilesine bir gayet asla. Hep Ah oh, shit. Astros. Here we go again. El Kasım 20, kontrol noktasındaki yeni işiniz hoş geldiniz. Giresesinin danlığı kişilerle verin. Yanlışı astro geçip geçebilir. Yavancı uçak geçebilir. Fazort'ta badanış kısmına dikkat edin. Tamam. Şuna tıklayacağız. Evet, evet. evet evraklar. Demek. Evet Arastorska yazıyoruz. Acastorska vatandaşlarına giriş yapabilir. O yüzden. Giriş yapabilir mi? Giriş yapalım. Buyurun. İlk giren kişisiniz. Bu evet, ay içerisinde. Teşekkürler. import Giriş edilir evet. Ne yapacaksın bu kadar? Evet. Sıradaki evet. Bu geldi bu kesin astroskala evet. değil Hayır. Nasıl 6 saat bekliyorum umarım Buna evet. Bye bye Yine o Senin canın can evet. evet. evet. Bu da Of ya. Evet. Basit ya evet. Zıradaki Zıradaki evet. evet. Bu konudun açısının bir hataydı Sen bir hatasın zaten evet. Laf ettirmem mi? Sınırlı Kortuklu noktama evet. evet. Astroskalı girse Kardeşim Astroskalılar girse Keşke evet. Evet. Hiçbir şekilde Evletler Gene import ya import impor da Haa evet Anlayabiliyor <gülüyor> Birşey yok Birşey yok Sadece Don kolum Haa sonunda hastoskalı birisi ya ha, Yaşasın hasto Demene gerek yok ama Eyvallah Neyse <gülüyor> evraklar koy açalım hadi 2 gün yapalım sana video kapatalım çünkü 10 dakika sınır olur evraklar süre bitiyor herhalde açıl açılamadı. Nasıl spitiyor? Bayağı da spitliyor. Neyse boş. Şey. Evet bitti. İlk günümüz bitti arkadaşlar. Her şey kurtuldukları şarkı gerek masrafını yöneliz. Tamam. Kolay mod desteğini aldım. Kusura bakmayın. Evet. İlesin kontrolü kısım başarılı. Geliş kısımın gevşekleri. Yabancılar kabul ediliyor. Tamam. Kasımın yirmi dördü. Rappers please ikişecek asıl. Bugün en bana bir pasaport buranın yabancılar da giriyor. yapın. Kabinize denetleme modellik çalışıyor. Uçmalı belim için bütün pasaportı dikkatlice kontrol edin. Bütün, bütün kişiye geri çevirin, denetleme halkına sıkın... ...denetleme halkına girin, denetleme fazla sonra uçmaz bu halkına ilerleyecek. Sıradaki... Bakalım geçebiliriz. Bak Zaten 82 buna bakmaya gerek yok. Kadın 1938 doğumluyum. Tipi benziyor. Hani tipi benziyor. Tulure Bekleyelim burayı bu kadar tulure. Tamam benden. Bölgeleri nasıl? Bakayım bir çiçek. Tulure Gloria. Bak. Buyurun geçebilirsiniz. <gülüş> Evet 82 26 o. Bunu hemen görevlerimize al. Kuşmaz bir yere. Dur bir da yine yenilir. Ne yapalım kardeş? Ne yapalım? Bay bay. Vay niye diye giremez. Bana cezası kesin. Biliyor musun? 84 erkek. Ama hiç benim yüzüne alakası yok. Şu bile şu. Ne sen biliyor orada ki benim. Ben gördük sen deysin. çünkü buradan böyle karantinaya karantini birinci gün oldu orada kafada rakamı çıkmasın İlhimi sahte şeyde saysı, Arkadaşından almış Çabuk Otobüsü yetişmem lazım Ben hızlıca yetiştireyim ablamı çünkü Ve bir, Metroid, bir saniye Sadece şuna baktık Ama şey değil mi? Hayat olsun. Hayat olsun. Bu tip benziyor 84 Kadın mı? Erkek misiniz kadın? Belge ne dersin? o Vallahi bilmiyorum belge ne derse o diyor. Ka acaba isim vereyim mi? Ben hayır hayır. Hayır hayır. Selam aşkım. Senin sıkın yok. Ya zamanın geçmesi son bize uğra. Vallahi. Ayrıca bir ek aldım ben de. O yüzden seni gözaltına alacağız eee ona da para ona da para diyelim. Niye bilmiyorum. Lan yanlış doğruya bastım. O 160'sı bile benzin. Lan ne oluyor? Lan niye düşüyor? Vuruyor adam. Bak dur. Kardonsa düşsün bile söz. Bolu attı. Adamı aldı. Bu ne ya? bir gün örtem etti. Her günün başlangıçta onu kaydettiniz. Sağ evet. Sağ <Gülüyor> Neyse arkadaşlar. Doğru geldik. Görüşmek üzere. ol. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak.